Merhaba, hoş geldiniz yeni videomuza. Bu video biraz değişik olacak. Evimin mutfağından yayın yapıyorum. Bu videoyu çekiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz moda yani. Ev, evlerin mutfağından video yayınlamak bazı siyasetçilerin hoşuna gidiyor. <gülüyor> Daha samimi oluyor herhalde. Ben de böyle bir video yayınlamak istedim. Arada sırada Reels videoları çekiyorum burada ama ben evin mutfağında vakit geçirmeyi çok severim dostlarım. Yani hoşuma gidiyor. Burada kitap okuyorum. Çayımı, kahvemi içiyorum. İşte bunları yaparken güzel vakit geçiyor burada. Yemeğimizi elbette ki burada yiyoruz. Sizlere hazırladığım videoların büyük bir çoğunluğunu burada araştırıyorum diyebilirim dostlarım. Elbette ki geçmiş yıllara dayanan, çok uzun yıllara dayanan çalışmaların neticesi size anlattığım şeyler ama... Nihayetinde burada vakit geçiriyorum. Neden bu kadar çok takıldım ya bu mutfak mevzuna? <gülüyor> Mutfaktayız işte kardeşim. Evet, yorumlar geliyor dostlar. Yani çok yorum geliyor. Nesin, necesinin, nerede yaşarsın, ne yer, ne içersin gibi. Bize değer veren takipçilerimiz sağ olsunlar soruyorlar. Bir de bunların haricinde tabii şeyler de var. Yani yorumlarda böyle saçma sapan kim bilir hangi ülkeden yazıyorsun. Kim bilir sen kime hizmet ediyorsun kim bilir hangi ülkeden sallıyorsun bize falan buraya diye böyle saçma sapan yorumlar yazanlar da oluyor elbette. Onlara da bir cevap olmuş olsun. İstanbul'da yaşıyorum yavrucuğum. İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'deyim yani. Bizler doğru bildiklerimizi tekrar ederek, anlatarak, insanlara ulaştırmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Videolarımda özellikle milli kimlik ve milli şuur konusunu işlemeye gayret gösteriyorum dostlarım. Buna dikkat etmişsinizdir muhakkak. Şimdi bu serüvene nasıl girdik, nereden başladı, neden böyle bir şey yapıyoruz, neden video yayınlıyoruz? Bunun, bu sorunun cevabını aslında vermek istiyorum. Uzun yıllardır dostlar, işte ben daha önce de söyledim bunu. yani Ülke ocaklarından yetişme bir insan olarak söylüyorum bunu. Çok uzun yıllar önce bıraktım elbette ki. Bazı sebeplerden ötürü. Şimdi dostlar şöyle, bizim ülkemizde çok uzun yıllar boyunca, bunu 50 yıla belki de 70 yıla da yayabiliriz. Ama ben bunun başlangıç milat tarihinin 1969 yılı olduğunu söylüyorum her zaman biliyorsunuz çok uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkelerine işte cumhuriyetin yapısına ve kurucu iradesine karşı çok büyük bir düşmanlık körükleniyor sistematik şekilde. Ya bunu zaten işte o analiz yeteneği olan, tarihi okurken olayların birbiriyle olan girift ilişkisini çözümleyebilen, bunu analiz edebilen, yorumlayabilen insanlar bu durumun farkındadır zaten dostlarım. Şimdi böyle bir durum varken Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği hitabede bizlere görev atlettiği o şeyleri, satırları emir telakki etmiş insanlar olarak kayıtsız kalamazdık dostlarım. Kayıtsız kalamazdık ve bu bağlamda bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Oturduk düşündük taşındık. Dedim ki ya kardeşim şu anda çağımızın en önemli iletişim silahlarından bir tanesi, iletişim araçlarından bir tanesi sosyal medya. Ve bu iletişim aracını bir silaha dönüştürerek bunlar devletimizin aleyhinde kullanıyorlar. Kara propaganda yapmak için kullanıyorlar. Şimdi yaptıkları şey şu aslında dostlarım. Şöyle şunun şeyini de çıkarayım bir yandan. Ee, reklam olmasın sonra. Çıkaramadım. Bir su şişesiyle size örnek vermek istiyorum. Arkadaş bununla nasıl şey yapmışlar ya yapıştırmışlar hayret edilecek bir şey ya. Şey gibi buna çık, çıkmasın diye yapıştırmışlar sanki bir kovaç bir şey. Tamam. Şimdi çıkarttık. Evet. Dostlar mevzuyu şöyle düşünün. Şimdi bir su şişesi düşünün. Bu, bir, Bunun daha büyüğünü düşünebilirsiniz. Bunun içerisine. Renkli toplar attığınızı düşünün. Renkli toplar işte yeşil toplar, sarı toplar, ne bileyim mavi toplar, kırmızı toplar, bir sürü top atıyorsunuz. Bunun içerisine diyelim ki yalan ve iftiralardan oluşan kara propaganda hedefi güden bilgiler yayıyorlar sosyal medyada ve bunların temsili kırmızı olsun diyelim ki. Şimdi bunun içerisine toplar atıyorsunuz. Mavi işte yeşil, kırmızı, sarı. En fazla hangi renk olursa bu şişenin içerisinde dostlarım en fazla dikkat çeken şey o olur. Yani bunun içerisine onlar kırmızı topları daha fazla doldurmak için gecesini gündüzüne katıyorlar. Ve şöyle karşıdan baktığınız zaman bu şişeye içerisinde bunun kırmızıların daha fazla ağırlıkta olduğunu gör görüyorsunuz. İşte bunların yaptığı şey tam olarak bu. Yalan, manipülatif, çarpıtılmış, amacından saptırılmış, üretilmiş manipüle edilmiş şeyleri, bilgileri sosyal medyaya dolduruyorlar. Bunlar sürekli gece gündüz dolduruyorlar bunu. İşte burada zafiyet noktası oluşuyor dostlar. Oluşan zafiyet noktası şu. İnsanlarımız öyle bir noktaya geliyor ki bir noktadan sonra he, işte mesela örnek veriyorum şapka giymeyenleri astılar argüman üzerinden gidelim. Şapka giymeyenleri astılar. Sürekli bunu tekrarlıyorlar. Şapka giymeyenleri astılar, şapka giymeyenleri astılar, şapka giymeyenleri astılar, 100 bin kişi astılar, 500 bin kişi astılar. Yok artık 1 milyon kişi astılar falan diye böyle. Öyle bir noktaya geliyor ki insanlar bir noktadan sonra vaa. Demek ki kurucu irade şapka giymeyenleri hakikaten astı ya falan diye düşünmeye başlıyor. Hiç ardı arkasına araştırma ihtiyacı bile hissetmiyor toplum. İşte bu çok tehlikeli dostlarım. Halbuki hiçbir zaman istiklal mahkemelerinde şapka giymeyenler asılmadı. Yani bunu videolarıyla, belgeleriyle ortaya koyduk. İstiklal mahkemeleri zabıtlarını ortaya koyduk. Hiç kimse de çıkıp demedi ki ya kardeşim benim dedem bir şapka giymediği için asıldı. Bu istiklal mahkemesi zabıtlarında benim dedemin adı niye yok diye sormadı mesela. Şimdi durum böyle olunca dostlarım maalesef toplumda böyle bir algı oluşuyor. Şimdi dedim ya kırmızı topları şişenin içerisine dolduruyorlar, dolduruyorlar, dolduruyorlar, dolduruyorlar. İnsanlar da bakınca kırmızı topu görüyor. İşte ben de 2018 yılı itibariyle ağırlıklı olarak dedim ki ya kardeşim bu şişenin içerisine bu kırmızı topların daha fazla dikkat çekmemesi için daha farklı toplar yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları daha fazla arttırmamız gerekiyor. Doğru bilgiyle, gerçek bilgiyle, tarihi belgeler eşliğinde, ışığında bunları arttırmamız gerekiyor. Neden böyle bir şey düşünüyorum? İnsanlar yıllar yıllar boyunca okullarda işte belirli başlı başlıklar altında çerçevesinde tarihimizle ilgili eğitildiler vesaire. Ama ne yazık ki sosyal mecrada, sosyal medya mecrasında bu temsiliyeti güçlü kılacak, bunun için mücadele edecek bir irade gözlemleyemedim dostlarım. Yani yoktu çünkü işte hoca seviyesinde yani profesör doktor unvanı olan hoca seviyesinde insanlar sadece kitaplar yazıp bunları yayınlıyorlardı. Bu mecrada çok fazla mücadele etmiyorlardı. Yani kitap bugün ülkemizde çok okunan bir şey değil. Zaten günümüzde bir kitap alıp okumak ne mümkün dostlar? Yani Bir kitabın fiyatı olmuş, ortalama bir kitabın fiyatı 70 lira, 80 lira, 100 lira. Biraz daha kalınca bir kitap, 600 sayfalık bir kitap mesela 200 liralar civarında falan yani. İnsanımız zaten okumayan bir toplumuz. Nihayetinde şey yani alıp okumuyor insanlar. O zaman bu kitapları yazan hocalar, profesörler ne yapması lazım? Sosyal medya mecrasında etkin olarak kullanması lazım. E, kullanmıyor, kullanmıyorlar ne yazık ki. O zaman dedik biz de elimizi taşın altına sokalım. 2018 yılında bir YouTube kanalı açtım dostlarım. TV Viyo ismiyle bir YouTube kanalı açtım. Orada bu tür videolar hazırlayıp yayınlamaya başladım. Daha sonra Facebook, diğer sosyal medya platformlarını da etkin şekilde kullanmaya başladık. Facebook'ta çok yüksek bir başarı elde ettik diyebilirim aslında. Facebook'ta çok kısa bir sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar, video içerikleri ürettik ve insanlara bunları ulaştırmayı başardık. Tabii bunun içerisinde benim en son videomda bahsettiğim işte istihbarat faaliyetleri diye bir başlıkla video yayınlamıştım. Onu izlemediyseniz mutlaka izleyin. İşte bunların altına da bu yapıların görevlendirdiği, o videoda bahsettiğim mayın eşekleri diye bahsettiğim tayfa sosyal medyaya saçılıp bunlar işte orada faaliyetler yürütmeye başladılar. Yorumlar yazıyorlar, i̇şte sizi e, demoralize etmeye çalışıyorlar, sizi vazgeçirmeye çalışıyorlar, hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar. Hepsi sistematik şekilde aynı şeyleri, aynı yorumları paylaşıyorlar falan. Yani durum bu şekilde ilerliyor şu anda. Bugüne kadar geldik yıl 2023 hala mücadelemize devam ediyoruz dostlarım. Tarih araştırmalarım çok eski yıllara dayanıyor benim. Yani bu, bu, bu işte nereden buluyorsun bu bilgilerini, bu birikim nasıl oluyor falan diye gerçekten dostlar bunun hani şöyle bir yolla yapıyorum falan diyemem sizlere. Fakat buradaki ana kriter çok okumak ve çok araştırmak diyebilirim sizlere. Ha, bu arada sadece yani bir tarafın, bir mahallenin kitaplarını okumuyoruz. Bir mahalleden araştırma yapmıyoruz elbette ki dostlarım. Bunun içerisinde Osmanlı Arşiv Araştırması var, işte Cumhuriyet Arşiv Araştırması var. Benim Fesrigiller Familyası dediğim, familyanın o tarihçi süsü verilmiş, tarih cellatlarının yazmış olduğu kitaplar var. Onları bile okuyorum ben yani. Alıp okuyorum. Yani okumuyoruz değil elbette ki onları da. Çünkü şöyle bir şey var. Düşmanınızı ne kadar iyi tanırsanız, size düşmanlık edenleri ne kadar iyi tanırsanız onlarla o kadar daha yüksek mertebede mücadele edebilirsiniz. Onlarla o kadar daha iyi mücadele edebilirsiniz. O yüzden onları da okumak lazım, bilmek lazım. Onların zaten sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar biliyorsunuz. Paylaşımlarını falan da takip etmeniz gerekiyor. Çünkü adamlar mesela bir video yayınlıyor. Adam videosunun içerisinde... İşte bir şeyler anlatıyor ve 10 tane doğrunun anlatıyor diyelim ki. O 10 tane doğrunun içerisine bir tane yanlışı mutlaka sinsi sinsi iliştiriyor. İşte bu, bu dostlar propaganda, kara propagandanın bir parçasıdır. O iliştirmiş olduğu sinsi argüman, yalan, iftira, fitne, ne, ne derseniz deyin, işte toplumumuzu zehirleyen o dostlarım. Bunların temel özellikleri zaten o bizdenmiş gibi görünüp, bizdenmiş gibi hareket ederek, Sinsi sinsi zehirlemek aslında işin özü muhteviyatı bu diyebiliriz. Evet dostlar işte 2018 yılı itibariyle açmış olduğumuz YouTube platformu Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, diğer işte TikTok'ta kısa kısa videolarla paylaşımlar şeklinde devam ediyor bu mücadele. İşte burada önemli olan şey şu dostlarım sizlerin desteği. Sizlerin desteği olmadan ben ne kadar mücadele ede edersem edeyim. O az önce dediğim gibi işte bu şişenin içerisine doldurmamız gereken topları dolduramayız. Ne yazık ki dolduramayız. Yani burada yapılması gereken şey sizlerin bizim paylaşımlarımızı paylaşmak, onlara bir beğeni yapmak, yorum yapmak, nokta bile olsa yorum yapmak çok önemliymiş dostlarım. Yani onu, Çünkü etkileşim için faydası var. Sizin ne kadar fazla etkileşim alırsa video o kadar daha fazla kişiye öneriliyor ve izlenmesini sağlıyor. E bu konuda da sizin desteğiniz önemli. İhtiyacımız var buna dostlar. Bu arada selfie kamerasıyla video çekiyorum ve kendimi seyrediyorum. Hiç hoş bir şey değil bu. <gülüyor> Normalde kameraya bakmamız lazım değil mi? Evet. Dostlar işte böyle samimi bir videoyla sizlere aslında bir derdimi aktarmış oldum dostlarım. Evet, bana bu küçük kısa videoda evimin mutfağında eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videolarımızı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın dostlar. Bu önemli, bu, bu husus önemli. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlığınız daim, vatan sevdanız hakim olsun dostlarım.